Herkese merhaba, ismin Bayhan, Kontanteyn'in kurucu ortaklarımla. 1984 yılında doğumluyum, Anadolu Üniversitesi'nde yönetim bilim sistemleri ve Selçuk Üniversitesi'nde de bilgisayar destekli tasarım bölümlerini bitirdim. 2018 yılına kadar e, uluslararası şirketlerde satış ve pazarlama alanında yönetici olarak çalıştım. E, ancak teknolojiye ve e, yazılıma ilgim e, çok uzun yıllardır devam ediyordu. 2018 yılında Sercan'la tanıştıktan sonra bizim bilimimizi destekleyerek aslında bu alandaki teknoloji girişimciliği serüvenimizi başlatmış olduk. Contente'inde yazılım operasyonları ve ürün geliştirme operasyonlarından sorumluyum ve bu ekibi yönetiyorum. Merhaba, ben Contente'nin kurucu ortaklarından Sercan, 1985 40'lerde doğumluyum. Koca Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İşkiler Bölümünü bitirdikten sonra uzun yıllar beyaz yak olarak satın alma uzmanlığı yaptım. Ancak bu süreç içerisinde e, girişimciliğe çok fazla ilgim vardı. E, dijital ürün üretmeyi her zaman hayal ediyordum ve tasarım odaklı düşünüp insanların problemini çözmek benim için her zaman bir hayal ve tutku olmuştu. Tam bu noktada Bayhan'la tanıştıktan sonra aslında birbirimizi pozitif anlamda etkileyerek e, girişimcilik ekosistemine dahil olmaya karar verdik. E, mevcut işlerimizden istifa ettikten sonra kendimize küçük bir ekip toparladık. Bu ekiple birlikte çalışarak hem ticari projeler hem de hayalimizdeki projeleri üretmeye başladık. E, ben şu anda Content Train'in marketing ve tasarım süreçlerini yönetiyorum. Aynı zamanda bu süreçlerde de aktif olarak çalışıyorum. Sizlere content bahsetmeden önce içerik yönetim sistemlerinden bahsetmek istiyorum. İçerik yönetim sistemleri web sayfalarındaki, web sitelerindeki içeriklerin, yazılı veya görsel içeriklerin yönetilebilmesi için geliştirilmiş yazılım araçları, kontrol panelleridir. Content-Ain'de aslında bu kategoride geliştirilmiş ve modern teknolojilerle geliştirilmiş bir içerik yönetim sistemidir. content diğer içerik yönetim sistemlerinden farklı olarak kolay ve zahmetsiz bir entegrasyon süreci var. Bir yazılım geliştirici olarak daha önce web projelerine, içerik yönetim sistemlerine entegre ederken çok güçlükler çektik. Aslında bu güçlükleri çekmemizde bizim content daha zahmetsiz entegrasyon sürecini sağlayabilmemiz de bize yardımcı oldu. Aynı zamanda content de içerik modellerinin kaydedilebilmesini ve paylaşılabilmesini sağlayan bir altyapı da sunuyoruz. Bu da hem yazılım geliştiricileri hem de proje yöneticilerini birçok zahmetten kurtarmış oluyor. Contentway'in günümüzün dijital hayatının önemli bir parçası olan cloud, bulut mimarileri ve sunucu mimarileriyle entegre şekilde çalışabilen zahmetsiz, hızlı bir içerik yönetim sistemi. Contentway'in hedef kitlesinden biraz size bahsetmek istiyorum. İlk aşamada aslında Contentway'in ana hedef kitlesi yazılım geliştiriciler. İçerisinde yazılım geliştirici bulunan kurumsal firmalar, yazılım ajansları, startuplar ve belki de bizimle birlikte fonbulucuda bugün fonlamaya çıkan tüm girişimler contentrenin aslında hedef kitlesini oluşturuyor. Peki biz bir hedef kitleye nasıl ulaşacağız? Şimdiye kadar 6 aylık periyotta aslında kendi küçük ekibimizle yaptığımız yazılı içerik üretme, video içeriği üretme, sosyal medya paylaşımları bizim e, ana hedefimizdeki kitleye ulaşmak için e, kullanacağımız araçlar olacak. E, fonlamaya çıktıktan sonra hali hazırda yaptığımız planlamaları daha da genişleterek e, daha büyük bir kitleye ulaşmak istiyoruz. Tabi bu nasıl mümkün olacak? E, hem ekibimizi biraz daha genişletmek istiyoruz hem de dışarıdan sektör profesyonellerinden destek alıp e, daha fazla içerik üretmek, daha kaliteli içerik üretmek e, video içerikleriyle belki düzenleyeceğimiz etkinliklerle Contentway'ni hem globalde hem de yurt içinde herkese duyurmayı ve birazcık daha kendi sektöründe, kendi alanında bilinir bir marka olmasını hedefliyoruz. Ürünümüze kitlesel fonlamayla finansal kaynak sağlamayı çok önemsiyoruz. Çünkü yatırımcılar ürünlere sadece finansal kaynak getirmezler, aynı zamanda beraberlerinde iş fırsatlarını da getirirler. Biz kitlesel fonlamayla birçok yatırımcımızın desteğini arkamıza alıp, onların bize sağlayacağı iş fırsatlarını değerlendirmek ve burada birlikte büyümek istiyoruz content şu anda global pazarda satışta olan bir ürün, e, SaaS modeliyle hizmet veriyor, 4 tane paketi var, e, bunlardan ilki, e, hatta ilk açtığımız paket free paket. E, free paketler bu tarz ürünler için çok önemli, e, ürünün e, global pazarda yurt içinde tanınabilmesi için, büyüyebilmesi için aslında bu tarz e, paketleri kullanıcılara sunmanız gerekiyor. Kullanıcılar gelip ürünü deneyimlemeli, görmeli ve neye para ödeyeceğini aslında görebilmeliler. İkinci paketimiz Starter paket. Bu paketin bedeli 39 dolar. Görece küçük ekipleri ve tek çalışan freelance dediğimiz yazılım geliştiricileri hedefliyoruz burada. Üçüncü paketimiz Profesyonel paket. Burada daha büyük kurumsal firmaları hedefliyoruz. Aylık 249 dolarlık bir fiyatı var. Son paketimiz Enterprise. Enterprise birazcık daha ekibi büyüttükten sonra açmayı planladığımız bir paket. Burada da yine büyük firmaları, büyük kurumsal firmaları hedefleyeceğiz. Content Venue'nin şu anda globalde yaklaşık 1000 kullanıcısı var. 50 adette ödeyen müşterisi var. E, fonlama başarılı olduktan sonra yapacağımız pazarlama faaliyetleriyle, arttıracağımız pazarlama faaliyetleriyle bu kullanıcı sayılarını çok yükseğe çıkarmayı ve satış adetlerini arttırmayı planlıyoruz. E, bu turda Yatırımcılarımızın bize destek vermesini ve birlikte büyümeyi çok istiyoruz. Fonlama kampanyamızın tamamlanmasından sonra 6 aylık süreçte edindiğimiz kullanıcı gelip bildirimleri ve ekip çalışmalarımızla birlikte oluşturduğumuz yol haritamızdaki adımları teker teker atmaya başlayacağız. Bu adımlardan aslında en önemlilerinden bir tanesi yurt dışından ödeme alırken yaşadığımız zorlukları aşabilmek ve Amerika pazarına daha hızlı açılabilmek için yapacağımız Amerika'daki şirketleşme çalışmaları. Contentail ilk aşamada Amerika'da şirketi işerek oradaki ödeme problemlerini aşarak daha da hızlı büyümesini sağlamak istiyor. Bundan sonraki süreçte ise CDN servisleri dediğimiz müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yeni servislerin de eklenmesini sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda Contentail'in gelir modelini genişletebilmek için template market entegrasyonu dediğimiz bir pazar yeri entegrasyonu sağlayacağız. Bu pazar yeri sayesinde de e, kullanıcılar istedikleri takdirde Content ile entegre olmuş web sayfalarını hızlıca Content satın alarak kullanabilecekler. E, özellikle de Content yayının, Gelişimindeki en önemli adımlardan bir tanesi de bu çalışma olacağını söyleyebilirim. Yatırımcılarımıza belirtmek isterim ki ülkemizde içerik yönetim sistemi kategorisinde rekabet edecek bizimle rekabet edebilecek bir ürün yok. Content'in şu anda ülkemizde bu alanda bu alanda hizmet veren tek ürün. Dolayısıyla ülkemizdeki pazarı domine etme potansiyeline sahip. Aynı zamanda globalde de aslında geçtiğimiz aylardan bu çok ciddi bir potansiyeli ortaya koymuş bir ürün. Eğer bu kampanya kampanya süresince bizlere destek olup yatırımlarınızla kontent iş ortağı olursanız, sağız iş modeliyle hizmet veren diğer ürünlerde olduğu gibi kontent elinde hızlıca ölçeklenme, büyüme, yeni değerlemelere ulaşma ve exit yolunda bizlerle birlikte kazançlı bir sürece dahil olacaksınız. Kampanya desteklerinizi bekliyoruz.